Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz Bütün botan <gülüyor> Duru bütün, bütün ne? Bütün ne? Bütün Bütün Durdur tekrar izle Durdur tekrar izle Durdur tekrar izle Botan. Ah! Botan. Sansa salvo. Sansa salvo. 4 for dem Kinax. Studio performance. For them k inex, k inex <gülüyor> Nigerian song? geçelim arkadaşlar. Hey, what <gülüyor> oh, <gülüyor> oh, the fuck is up This be bile. Oh, what Who is Botan? Ne? Bu topak şey. Topakova yaptı. Yaptı. Oh, <gülüyor> <İkimiz> yaptık. O <gülüyor> <gülüyor> oh, çok iyi yani. You çok güzel, çok şey. İstedi I swear to God, pack your bags a abi Aha Aha açık bacakla başlayan kliplerimle ettiler. <gülüyor> Sanskili ve zaten herkes tepki gösterdi. Çünkü tepki gösterdik. Tepki gösterdik lan. Oha. Diyoruz. Çok iyi. Vallahi yani efsane tabii gösterin dedi. Biz de gösterdik şey botanzo ileken yani şey söylemedim ama evet. yani şimdi sansar başlıyor. Çok çok güzel. Evet. Bu ne? Ekrep çok güzel. Mük. <gülüyor> <bahsedeyen kalimlerim, gülüyor> zaten sevk sevk gibi gibi. Insan, çünkü bayağı sahibi. gibi. Evet. İyi. Stil, stil, stil, stil. still kalça mi? Ya. Sakopo tam yaptılar sana değil bu maç, Amerika'daki siyahi Zenci <gülüyor>. demedi diye. Siyahi, yayi. seslendi. Evet. Beyaz siyahı Amerika'daki emsi ben de sander oluyor bir şifan Deli değilken de değer onu Çok iyi biz trapçi ya, Allah'ım ya. Vallahi senin kendim olduğun gibi bildiğim biri bu mermisi bir dilli biri değil oldukça sert senin aha çok dolu ya kanka yedir ya kahve şey değil mi kahve küçük ha şey hep renk şey, renk, şey oldu renk, ya, evet. şey sandım, üsküsandım. baba. Evet. You know evet. sure, yes. ah okay, okay, çok okay. Çok bu çok iyiydi, çok iyiydi. yani okay diyorum çünkü tavla oynuyorum. Hmm. Neyse. Bittim, gelecekler bittim. Bittim artık. Senden ve bu espirilerinden. Bir de yapmayacağım abi. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> abicim. <gülüyor> evet, Botan featured in Sansa Saavo. Gerçekten çok çok beğendim. <gülüyor> Bendik bunu. <gülüyor> for Kainax. Good the performance. Yep. Evet ABC's de LND Abone all video paylaş Bir daha feri görüşmek Barış.